Merhaba, ben Türker Yılmaz. Bugün sizlere Amerika'daki yaşamanın dezavantajlarından bahsedeceğim. 10 madde içerisinde bunları size kısa kısa açıklayacağım. Hadi o zaman bakalım. Arabası Hayat imkansız. Birkaç büyük şehirde toplu taşıma alternatifleri dışında Amerika'da genellikle araba sahibi olmadan bir yerden başka bir noktaya ulaşmak imkansıza yakındır. Hayat araba üzerine kuruldur. Pek çok festo zinciri, banka, eczane buna uygun araba servis, drive-thru diye tabir edilen sisteme uyumlu ve arabasız bir hayat düşünülemez. Toplu taşımanın çoğu eyalete yaygın olmayışı, bazen bu ihtiyacın karşılanmaması bazı durumlarda detaylı dönüşür. Evet. Sağlık Sistemi Dünyada ve Amerika'da sürekli tartışılan bir diğer konu da sağlık sisteminin çok pahalı olucu ve kalitesi. Sağlık sigorta primleri çok pahalıdır. Ve genelde devletin vatandaşa oturum sahibi, sakinlerine sağladığı bedava bir hizmet bulunmamaktadır. Her zaman duyarız sağlık sigortası olmadığı için iflas eden ya da çok büyük meblalar ödeyen insanları haberlerde. Maalesef bu doğru. Sağlık sigortası yaşamak ya da gezilecek en kötü ülke Amerika. Aman sigortasız kalmayın. Gelir dağılımda işsizlik Dünyanın en zengin insanları ile evsiz diye tabir edilen homelessları aynı şehirde hatta aynı sokakta rastlayabilirsiniz. Kapitalizm ve bireyselciğin ön planda oluşunun topluma sirayet eden bir dezavantajdır. Gelir dağılımındaki eşsizlik Avrupa ülkenindeki bir takım standartlarla bağlanmış sistemler olmadığından her şey kişinin beceri, bilgi, maddi durumuna bağlıdır. Bu da toplumda derin uçurumları oluşturmaktadır. En güzel örneği evsiz sayısının inanılmaz yüksek olduğu San Francisco'dur. Dünya çapında milyar dolarlık teknolojik şirketlerin önünde yatan homelesslar sizi derin düşüncelere yetecektir. Silahlanma Amerika'da silahlanma yasaldır ve anayasal bir haktır. Pek çok açıdan sıkıntılar yaratan bu hak Amerika'da hayatı dezantaj çevirecektir. Örneğin silah mağazalarının önünde inanılmaz kuyruklar olabiliyor. Belli dönemlerde Covid sırası ya da George Floyd olaylarında bunları haberlerde görmemiz mümkündür. Türkiye'den çok uzak. Coğrafya olarak Avrupa ve Türkiye'den çok uzak olması uzun vadede sizi yorucu gelebilir. Hatta saat farkı da eklenince olumsuz etkilenme kaçınılmaz olabilir zaman. Gelenek ve adetlerin farklılığı. Sonuçta yeni bir ülke, yeni bir adetler alışma sırasında garip ve alışılmadık gelecektir. Amerikalıların ısrar etmemesi, kesin ve net konuşmaları, pazarlık yapma becerilerinin olmaması için, İlk başta bana da çok acayip gelmişti. Müzik vize ve göç kontrolleri sıkıdır. Maalesef her istediğiniz an sevdiklerinize vize alamayabilirsiniz. Amerika elinizi kolunuzu sallayarak girip çıkılacak bir ülke değildir. Uzun zaman sevdiklerinize görüşememek size iyi gelmeyebilir. Müzik Amerikan polisi Amerika'da yaşarken polisle atışmak ya da tartışmak istemezseniz. Durduk yere size saldırmazlar ama diklenirseniz sizin için hayırlı olmayacaktır. Aman dikkat Amerika'da yaşam komple dezavantaja dönüşmesin. İnsana bağlı hizmetlerin pahalılığı. Elle yapılan emek isteyen işler Türkiye'den çok daha pahalıdır. Terzi, berber ve tamir gibi el emeği işler istediğiniz kalitede de olmayabilir. Buna rağmen kıyaslanamayacak kadar yüksek meblağlar tutabilir. Yalnızlık, Amerika'da insanlar birbirlerinin sınırlarına çok saygılıdırlar demiştik. Bu beraberinde yalnızlık ve tek birey olarak kalmayı da getiriyordu. Türkiye'deki dostluk ve sıcaklığı maalesef burada bulamayacaksınız. Yalnız bu toplumun kötü olmasından kaynaklanmıyor. Aksine kişilerin saygısından ve herkesin yapacak işlerini sıraya koymuş bir şekilde programlı yaşamasından dolayı. Buraya gelip yaşarsanız ya da yaşamaktaysanız mutlaka deneyimlemişsinizdir. Çok iyi dostlarınız olabilir, güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz ama sohbetler genelde üstten ve detaya girmeden genel çizgide ilerler. Amerika'da yaşamanın dezavantajını açıkladım. 11. madde olarak bonus olarak materyalist bir toplum. Tipik bir Amerikalı çalışır, her şeyin en iyisine sahip olmak ister ve para için birçok şeyi feda edebilir. Pek çok adet ve gelenekler maddiyet içerir. Genelde size yaptığınız bir iyilik karşısında bile maddi bir geri dönüş sağlamak isterler. Toplumun materyalist olması da bir dezavantaj. Evet, o maddede Amerika'da neden yaşıyorum, ne gibi dezavantajlar var bunları konuştuk. Daha önceki bir videomda avantajlarla ve yaşama ihtimaliniz olan avantajlardan da bahsetmiştim. Daha güzel şeylerden. Umarım o videoyu da izlersiniz. Sevgiyle kalın.